Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber tek bloktan Sky bloktanın 5. bölümündeyiz Evet arkadaşlar şu an 5. bölümdeyiz geçen hatırlarsanız geçenki bölümde Gablumbağa çıkmıştı ondan sonra alanı genişletmiştik ve baya bir alanı büyüttük ee, Yavaş yavaş finale doğru ilerliyoruz bakalım bu bölümde neler olacak gerçekten çok merak ediyorum ee, gerçekten finale doğru gidiyoruz Belki hatta bu bölüm final bile olabilir Arkadaşlar tam bilmiyorum ee, Yavaş yavaş sonlara doğru Gidiyoruz Ne oluyor la? Aaa aa. Ne oluyor la? Ananı satayım ne oluyor Bıçık bıçık bıçık La lan gevşek Attırırsınız yani. Bu blokların bir iş, ne işe yaradığını bilen var mı bak İnekten sonra sen mi musarat oldun kaplumba Yap bak abi çok sıkılıyoruz ya Telefiz onları diziyoruz Şuraya doğru gidelim, tamam Oğlum deli gibi acıktım ya Niye ben böyle şimdi deli ibacıktım hiç anlam veremiyorum o iki tane yumurta varmış hadi şunlardan birinden bir double çıksın be abicim be hadi be double çıkasın da sevinek çıkmadı Allah kahretim ya çıkmadılar lan yürüyip lan sen de Allahım yarabim oğlum size özel bir alan yapacağım bunlar nasıl takip edileb, yani bunlar nasıl takip edebilir yani bizi bunlara nasıl kendimize çekebiliriz plan varsa yorumlar kısmına yazabilir mi arkadaşlar Özlan Kendini aşağı attı Allah rahmet eylesin Kendini aşağı atanlardan Gelecek bir şeylerimiz yok Kendisini aşağı atmış Yavaşça bir şey yok Kendi galeri Kendi isteğiyle attı tamam. Orada şu gereksizleri atacağım Bunlar ne kalta yarıyor Bilmiyorum At gitsin, at gitsin, yaramazsa at gitsin. Bu şarkıyı boş boşuna yapmamışlar? Tamam, at, tamam yallah. Biraz top, Aa, toprak çıktı, evet, inanılmaz. Sonunda tahta dışı bir şey çıktı, inanılmaz, gerçekten Bu ne? Ooo gene hep hep de anasını satayım <gülüyor> İki toprak çıkıyor bir de başka şeyler. <gülüyor> Ondan sonrası hep nostalji. gene ee, şunlar gelmiş. Bunlardan ben hiç kurtulamayacağım şu gereksiz eşyalardan. Gereksiz eşyalardan hiç kurtulamayacağız. Ee, bu arada ben hep bölümleri stok yaptığım için ee, sizin hep kaç dakika istediğinizi bilmiyorum Ama yine bu, bu yorumlarda yazarsanız Çok fena stok yapıyorum yani Vallahi aşırı Şey yapmam geldi e, Çekesim geldi Dairemin e, Bundan önce biz dördüncü bölümü çektik Dördüncü bölümü çektikten sonra Derim ki Ali bir tane daha patlatak Belki bir tane daha patlatırım yani Beşinci bölümden sonra Ne oluyor lan Aa Bırş tamam saldırma kardeşim Apsıkıntı, tamam, sıkıntı. Uzak dur, uzak dur. Bu ne işe yarıyordur lan? Ben bunları biraz ekeceğim. Belki bir işe yarıyordur. Belki bir işe yarıyordur. Bilimgen yani, özelliği falan vardır. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama ha, bir işe yaramıyormuş. Bir şey yaramıyormuş. O zaman az gitsin yani. Yaramayan şeyler atacaksın abicim. Atam yaramıyorsa. Lan onu niye attın lan? Allah seni ali, Allah seni. Kirpi balığı çıkmış. Allah senin belanı versin bana Allah senin belanı Tövbe şimdi Yemete de balık o başım bir milyon O sanki bir açmışım o Kafa süper o ananı aradığını Bir yemek yiyelim Lan bir daha bir balı yemeyeceğim 10 dakika sonra Kirpi balığı yür Hadi bir ihtimak gelsin ya yeni yükleme gelsin hadi o elmas elmas süper süper süper ben hemen şunları koyalım Çünkü bunları bulmak aşırı zor Şu ikisi Gerçi altın deli gibi çıkıyor ama elmas en soru geldi cidden ee, Bu inekler Bu yeni alanlardan ne istiyor hiç o alanda bayağı genişmiş ha hey yavrum hey nereden nereye geldik baksanıza Hey yavrum hey hey hey Aa bak buraya eksik bırakmışım Hani inek ne söylemiyor bana Maal lafa rafa bakıyor önce ya gelip desene abi buraya eksik yapmışın. Videoda de boş boş konuşacağına gel şuraları biraz yap hep o taraflara yapıyorsun Niye demiyon lan Ulan bu var ya yine yaşadık Sinir oldum ya Ulan Bir tane tabu çıksın dur bir saniye ya ben Şuradan barışçılığı alacağım çünkü hayvan gibi acıktık Yemekte yemeklerimiz de çok az galiba bakayım İyi iki tane Anne az ya bu varmış lan tamam dur bir saniye geri alalım Geri al geri ama üzerine şurada bir 60 tane an niye ben bunu aldım 60 tane şu an şey var Karpuz var bunları yiyelim Deli bir karnımız acıktı çünkü İfsane karnımız acıktı manyak karnımız acıktı Gene bir Tahta çıktı arkadaşlar Ben artık yeter bu tahtalardan bıktım usandım ya harbidiyorum bu tahtalardan bıktım usundum yeter artık ya vallahi yeter ya ömrümü sümürdüler ömrümü ömrümü bu ne gene balık çıktı dur hemen su su su su bekle sizin hayatınızı kurtaracağım çekilin yoldan remzi çay geldi aa öldü Allah rahmet eylesin aha bu da, bu da intihar etti Allah Allah. niye böyle yapıyorlar vallahi anlamıyorum o kadar ben sizin hayatınızı kurtarıyorum. Vay eşekler vay. Ama buraya da kırmış lan. Şerefsiz balık. Lan ben niye bunu koydum? Şunu koysana. Eee bunu, tamam, bunu koy gitsin. Tamam Tamam şimdi 28 tane şeyimiz var değil mi? Eee Bir tane balık yedim o kadar ölmüş ya. Lan niye ben bunu şey yaptım koydum? Tamam. Gene bir deli gibi şeye çıkmaya başladı şundan çıkmaya başladı Tamam ben biraz daha şu tarafa doğru e, bu tarafa doğru genişleteceğim biraz da bu tarafa doğru genişletelim bayağı geniş bir alanımız oldu arkadaşlar efsane geniş bir alanımız oldu e, Tamam çok iyi ya Umarım bunun yeni versiyonu çıkar ama aynı özellikle olursa oynamam arkadaşlar Çünkü sebebi bu ee, ama belki Bunun Geniş versiyonu hali çıkarsa yani bitirdikten sonra Ya bitirmeden önce e, Ona geçmeyi düşünüyorum Meğer, Tabii güzelse Aynı şey değilse e, Diğer youtuberların videolarına bakanarak Şöyle yapacağım e, Çekeceğim çünkü Gel buraya gel Sen kime şekil yapıyorsun Siz kime şekil yapıyorsunuz Kime şekil yapıyorsunuz La kime şekil yapıyorsunuz sakin ol oğlum. indir lan silahları indirin indirin basmıyarına nasıl avradın lan kendine gel benim adım bomba soyadım ölüm ooo tamam indi indi tamam Ali malicim ananı ananı arvadını ananı arvadını gitme gitme gitme. üzerimde önemli bir şey var mı tamam önemli bir şey yok çok tamam tamam, tamam. üzerimde çok fazla önemli bir şey yok Allah'ım Allah'ım uy Fiji kurtum var ya ananı satayım Allah'tan üzerimize yani çok fazla bir şey yoktu at tarafı bir karpuz falan vardı Onlar da zaten çestemmesten çıkıyor ee, zaten şeyimde gidemek üzereydi Kazmam da bit bitmek üzereydi ee, ama biz niye fırın yapmadık lan Onun niye hiçbiriniz yorumlarda niye fırın yapmadın diye yazmadınız lan kaç bölümdür burada biz fırın yapmamışız benim haberim yok İnsan bir yorumlara yazar abi niye fırın yapmadın diye Burası ha Heh. Biz harbi neden fırın yapmadık ben onu anlamadım Biz harbi fırın yapmamışız Neden yapmadın Ali Gidin Gidin Benim delik bir taşa ihtiyacım var Bu ne deniz kalbi ee, ben, Vallahi yine gereksiz şeyler çıkmaya başladı Oyun sapıtma kardeşim. Bak bu geçen sene de çıkmıştı ya. Ben bunu hatırlıyorum geçen sene. Evet nostalji anılar deplejdi. Geçen sene izleyenler bilir ya. Geçen sene seyredenler. Galiba geçen sene Remzi abi seyretmişti. Var mıydı Remzi abi? Orada bilmiyorum. Remzi abi vardı ya galiba. hani vardı vardı. Vardı vardı ya. O zaman Remzi abi. Aynen aynen O zamanlar bir hırsız değilse, polis polisle galiba şeyi çekiyorduk. Remzi babayı çekiyorduk. Aynen aynen Oradan hatırladım. Eee harbi bizim şu an bir fırınımız yok lan. acınır bir durumdayız şu an. Kır bunu verirse güzel. Verdi mi? Verdi. Tamam. Verirse güzel. Verdi. 3 tane tam 3 tane çıktım tamam. dur ben kazmaya geliştireceğim o zaman yoksa başka bir çözüm yok ee, buralarda şunlardan koyalım boş boşuna duruyorlar zaten ileride ben bunları değiştirelim şimdi benim table'ım nerede ee, dur biraz daha tahta, tahta var tamam tahta var ee, tamam sıkıntı yok tahta ne? tahtacık nerede tahtacık tahtacık tahtacık çubuk pardon çubukçuk nerede şartlar çıktı lan benim şartlara ihtiyacım yok şartlara ihtiyacım olsa şartları ihtiyacımız yok. Bizim taşa ihtiyacımız var. Ay kazmaya ihtiyacımız var. Şimdi çünkü demirleri ısıtmak için bizim şeye ihtiyacımız var. Oğlum niye benim hiç aklıma gelmedi ya? Barbie ben ne içiyorum? Lan kaç bölüm oldu? Şurada 5-6. bölümdeyiz. Yani 5-6. bölümdeyiz anasını satayım. Hatta pardon, 5. bölümdeyiz. Lan anasını satayım, benim hiç aklıma fırın yapmak gelmez mi lan? Harbi ben ne yaşıyorum? Bana biri söylesin. Ha bu da intihar ediyor. Lan oğlum intihar edecekseniz niye geliyorsunuz ya? Neyse Hiç olmazdı üzerinden yemek falan düşüyor. İki tane olmuş bir de. Lan ikisinden de bir şey çıkmadı. Boş boşuna gelip gittiler ya. Su koyuyorum, intihar ediyor. E, su koymuyorum, intihar etmiyor. Bu nasıl bir şeydir? Vallahi garip ya. Bu haritadaki her şey garip. Cidden aşırı garip. intihar etmeyen kalmadı anasını satayım. <gülüyor> Çukurdaki berudu <mevzul> gibi. <gülüyor> hani çukurda da finale doğru giderken şey oluyor ya. Ee, bir sürü kişi öldü ya. Anasını satayım. Bu seri de finale doğru gidiyor. Bir sürü hayvan olanasını satayım. <gülüyor> <Oyun>. <gülüyor> Hayır sen çok fazla şeyler ediyordun <gülüyor> <gülüyor> Ah bu inek benim yetecekmiş gibi geliyor Ulan bak bu inek benden bir şey istiyor ama Vallahi anlamıyorum aç mıdır nedir Buraya da çıkmıyor ki yani Şu ineklere bir şey yapalım Yok ki Bak şu, şu kaplumbağalara ben bir şey yapmak istiyorum ama Nasıl bir Bologdan bir şey yapabiliriz onu Hiç bilmiyorum ya yeter artık Yeter yeter Vallahi yeter Gına geldi şu tahtadan ya Yemin ediyorum Gına geldi gına bak chest, Tahta doğru tahta Allahım ya Bıktım artık şu şeyde yapmakta Aa Tavuk geldi Allah O yumurtayı boşuna attık Pardon canım yanlışlıkla vurdum 3 tane tamam 3 tane iyi. tohum var mı üzerimizde Maalesef tohum yok Ben şu kaplumbağalara bir şey yapacağım ya Kaplumbağalara bir şey yapacağım Gene bu geldi tamam ben buna elleşmeyeceğim ya Ben buna elleşmeyeceğim Yok ben buna elleşmeyeceğim Bak elleşmeyeceğim yürü git şuradan Elleşmeyeceğim Gidip zaten kendini intihar edeceğim bak Gitti galiba Gitti mi aha gitti tamam uğraşmayacağım şimdi dur ben size bir şey yapacağım ya dur size bir kampanya yapacağım şimdi sen buradasın sana şöyle bir alan yapmak istiyorum ama bu don yetmiyor aile ben bunları keşke takip ettirme filan olsa ya. ya cidden aşırı olur bu köpek de buraya dolanmaya çıkmış anasını satayım ben senin geçen bölümlerde hızlandırılmış bölümde hatta chest'in üzerine koydum bu aşağı inmiş hayırdır lan sen Allah Allah köpeğe bak köpek Köpeğe bile laf geçiremiyiz yani Köpeğe bile laf geçirmiyorsa Hay ben ne yapayım yani Şimdi hayvanlar keşke hepsini toplayıp bir alana Harbi öyle bir şey yapabiliriz Harbi öyle bir şey yapabiliriz Dur Köpek sen burada dur Tamam mı Koyuncuk sen de şöyle bir ittirirsek Ha intihar etme Dur şurayı genişleteyim bu intihar falan eder Aman Allah korusun Aman Allah korusun Bak benim aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar Bir saniye bak Benim aklımda şöyle bir şey var Ben şuradan sonrasını Bundan sonrasını böyle kapatmak istiyorum Bundan sonrasını Bunu da böyle buradan kaldırdık mı Tamam mı Bunu da buradan böyle kaldır Koyun sen de şöyle içeride dur İçeride dur Tamam ha, Böyle iyi eğer böyle rahat dururlarsa Alın size alan hazır Buraya da bir tane bir, bir Çit çekilmek için Efsane olur Bunu kaçmaması için Şuraya böyle bir alan yapalım Tamam aşırı güzel oldu ya Harbi çok güzel oldu maniak oldu ya Gel bakalım Amiye Tamam baya güzel alan yaptık Daha ne istiyorsunuz Burası artık hayvanların alanı ee, Sana vuracağım sen oraya git çünkü Heh tamam Eee gene gereksiz şeyler çıktı tamam bunları salla gitsin Lan yürü git şuradan Yürü git gelme buraya Burası artık sizin yeni eviniz yeni yeni Burası yeni eviniz sizin Hatta bende mi burada yaşasam <gülüyor> Hayvanların içinde beraber yaşayayım Harbi güzel oldu. Tamam, hepsi yavaş yavaş geçiyor. Buradan. A iyi İyi, tamam miy. Çok güzel. Bayağı iyi. Aa, kaç bölümdür ben böyle bir şey yapmak isti yapmak istiyorum aslında. Ama yapamıyoruz. Evet, gerçekten tuhaf bir mevzu. Yapmak isteyip de yapamamak. Allah garip bir mevzu ya. Cidden. Eee şunu at. Şunu at. Tableda da şöyle one table attın manyak. Table attın. Ulan Ali, ulan Ali Ulan table attık lan Ana. Ulan harbi table attık ya la Ulan Ali, ulan ben senin elinin ayarını ulan Ulan ben var ya ulan Şey, kendime küfür etmek istiyorum ama Küfür kendime gidiyor Oyun kastı Allah cezanı verin hayvan Oyunu hastırdı şerefsiz Yürü git şuradan. Munu bastırdı, Allah cezanı vermeye. Bu kadar uğraştım ben, yaptım bunu. Bak hayvanlar dışarı çıktı ya. Yok tamam dışarı çıkm. çoğu çıkmış işte ya. Lan ben senin ulan, seni senin hemen silahına ulan. Alanın içine girdi gitti ya bir şerefsiz köpek. Gir lan seni şuraya. Sen ne gül şuraya? Adam hissetmeyin lan. Ahmiyarabim ya. Adam aklı alanınızda durun işte. Siz o kadar alan yapmışız ya. mıstık gibi alanınız var, fıstık gibi. Bal gibi alanınız var. Bu akümen silah da niye gitmiyor lan? Aa, garip mevzu. Cidden garip mevzu. Bu niye gitmiyor? Biz bunu niye alamıyoruz? Verdi mi bize? Vermedi. Lan bak seni öldüreceğim ha. Seni öldüreceğim az kaldı. Sen git şuraya git. Sen şuraya gir. Allah, Allah. Yanlış yer kılmışız tamam. Sen al lan ora. Öldü yapacak bir şey yok Artık giymeyeni öldüreceğim yeter Yeter Girin artık vallahi girin yeter ya Lan size o kadar geniş alan yaptık anasını satayım Size o kadar geniş alan yaptık Siz gidip o alanın kıymetini bilmiyorsunuz Tavuklar burada kalsa da olur Sıkıntı yok ee, Tamam orası kırılmış sandım ya yani. Şunu maalesef Demirsiz kıracağız. Çünkü bizim daşımız yok. Taşımız olmadığı için de bol sıkıntı var. Şunu şöyle böyle çekelim. Allah 20 dakikadır konuşuyoruz ama yani boş boşuna. Ha deri gibi şu an şey çıkıyor. Ee, bayağı iyi ilerliyor ama bizim acil bir şeye ihtiyacımız var. Eee dur. Demirler nerede demir? 30 tane demirimiz oldu tamam. Su yosunu, kaplumbağa, bilmem ne, de, deniz otu. Bunlar ne işe bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazsın. Ben bilmiyorum çünkü. Şurada bir şeyler mi var? Yok, bir şeyler yok tamam. Ha, burası aşırı güzel oldu ya. Bak diyorum ki şurayı kıralım tamam. Buraya bir tane bir çit kapısı yapalım. An sana efsane bir durum sana efsane bir mevzu. Hatta buraları hiç kapatmamıza bile gerek yok. Böyle dursa da olur. Aynen Al size fıstık gibi bir alan. Şu bunlar da getirebilirsek keşke ama bunların kaçma olasılığı olduğu için bunları ben götürmek istemiyorum. Ee, balık çıktı yüzümüze. Dur şu yumurtayı yeni alan atalım. Yok gidelim tamam. daha. Alanımız gerçekten çok güzel. Git şuraya. Git şuraya. Git şuraya. Ne? Aferin. O alanda duracaksın bir daha Çıkmayacaksın Şuraya bir çit kapısı yapacağım ya Çit, çit Kapısı olmaz yani normal ev kapısı yapacağım Çünkü oraya bizde gireceğimiz için da ortak bir şekilde yaşayacağız Hayvanlarla ortak bir şekilde Kır barayı Kır burayı Evet bak ee, çok güzel Şu ön tarafı kapatırsa çok güzel olur bak buraları kapatsak çok manyak olur ya ee, şimdi ben gene bir gereksiz eşyalar atacağım arkadaşlar bölümü de bayağı uzun yapacağım ee, 25 dakika falan bu cumarlar lan oğlum benim tahtaya ihtiyacım var ben tahtaya atıyorum ne çeşitli manyam lan ben harbi bende manyaklık var bu Ali dünyaya manyaklık yapmak için gelmiştir Harbi. böyle yavaş işte buraları kapatacağız bak iyi ben hayvanları severim ama akıllı durun işte bak nasıl da sözümü dünyada aferim sözümü dünyada üst sürü iyi şeyi yok anan harfetini Allah seni Ali Allah seni ulan ulan ben senin elinin ayarım ulan ulan Ali ulan ben senin elinin ayarım ulan Lan sen nasıl bir elinden ayarım ulan ulan nasıl bir harbi sen nasıl bir elinden Güzelim kazmaya yaptın. Vallahi. <gülüyor> ya. Ha, neyse neyse çok sıkıntı yapmayalım. Yaparız onu tekrar. Iıı. Ee, tamam. Şuradan yapalım tekrar. Vallahi craft yap yapa anasını anladın. Yeter ya. Vallahi. o Oyun artık diyor ki yeter artık craft yapma. Harbi yani haklı da. Ek mi geldi? Git şuraya. Git şuraya. Kız bir ufka gir git şuraya git şuraya. Git şuraya şuradan zıpla. Git şuraya bak beni sinirlendirme. Git şuraya. Git lan, lan git şuraya git? Git. Şuraya git şuraya. Bunlar kalmış falan olsaydı ya. Kalmış falan olsa bunların hepsini bağlayacağım böyle. Oh senin cezanı beni düşürüyordun lan Yürü git şuradan Yürü git şuradan kaç mı lan Ulan ikimizde öldüreceğim ulan ulan Ulan Git şuraya gidin Pıstın Sen de oradan in Aa, Black, Lan araya çıldırmak mı istiyorsunuz lan Sokupat mı görmek istiyorsunuz Lan çıkartmayın bana şimdi Bu da önemsiz bir.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 Al, hadi şimdi çık bakayım. Hadi sen de. Sen de şurada dur hadi. Hadi sen de şöyle dur. Çıkacaksan çık. İn oradan aşağı. Tamam. Tamam. Mis. Mis ya. Mis. Bir daha çıkamazlar. Aaa. Ne lan? Haydi. Lan buzdan su mu çıkıyormuş? Kır kır kır kır, kır. bilmiyordum kır hemen buzları kır Kır lan Ulan bilmiyordum harbi Çok ciddi söylüyorum bilmiyordum İn aşağı İn aşağı İn lan aşağı Lan He Bakalım Nasıl oldu Güzel Güzel baya iyi Ha şurayı da kapatalım biraz Şuraları kapatalım. Aa. İntihar filan ederler. Zaten köpek desen intihar etmez. Ederse de direkt. Oooo. 25 dakika dedik. Kaçıncı dakikalara geldik? Vallaha bak. İnek çıkmış mı? Gel bakalım. Gel bakalım buraya. Güle güle sana. Acıma yok artık. Artık böyle ilerleyeceğiz. Hatta bu bölümü 30 dakika çevireceğim. Vallahi bir 25 diyorum, bir 30 diyorum anasını satayım. Ne kararsız adamım vallahi ya. Abi bu son tur olsun, cidden bu son tur olsun. Son tur olsun. E çünkü artık yavaş yavaş final doğru gidiyoruz. Ya ben de bu tarz şeyleri çok fazla uzatmak istemiyorum. Serileri çok fazla şey yapmak istemiyorum, uzatmak istemiyorum. Çünkü illaki bir yerden sonra siz sıkılacaksınız. İdler bir yerden sonra bir e, o işin tadı çıkmaya başlayacak. O yüzden de ben de yavaş yavaş final do final doğru götürmek istiyorum bu seriği. E, konuları fark ettiyseniz hızlı işlemek istiyorum. E, o yüzden de Tamam iyi. Oh iyi tak tak. Burada bir şey varmış. Koyarım buraya Aa, aşırı güzel bir alan yaptık. Ma keşke şeye e, yakın yapmaslayım. Çünkü buradan e, creeperler, falan çıkabilir. Gene benim şeyim gitti ya. Gene benim bir kazmam gitti. Bu sefer neden yapabiliriz? Gene bir taş kazma yapacağız. Ala game ota gireceğim arkadaşlar. Hiç Kusura bakmayın. Game ota gireceğim. E, biraz taş alacağım. Hatta dur. Hazır game ota girmişken kazma da alacağım. Şey de alacağım. Bu sürüşü şey alacağım. Valla affedin arkadaşlar Çünkü hep yapmaktan artık sıkıldım Eee bir tane şuradan Eee ne alsak Demir alalım Bak üç tane sileceğim arkadaşlar Üç tane sileceğim Bir tane de fırın Bir tane de fırın Fırın haksızlık olmasın O aldığım kadar şeyinde Yani üç tane şey yapıyor değil mi bu Üç tane demir yapıyor değil mi o zaman ben bunu gideceğim şey yapacağım ee, fırın diye geçiyordu değil mi? Evet fırın diye geçiyordu. Tamam. Tamam. Tamam bunu yaptık. Ee, bunu da buraya, buraya koyalım. Tamam. Ben şimdi buradan üçünü alacağım. üçünü alacağım atacağım. Bakın. Gözünüzün önünde. Game mode 0'a giriyorum. Hatta dur. Şunu atalım. Ee, bunu yok bu kalsın. Bunu atalım. Bunu atalım. Tamam mı? Bak ben şimdi buradan... 3 tane alıyorum Geri 27 tane kalıyor Bunları siliyorum Haksızlık olmasın Tamam mı? Bunu da böyle alıyorum Buraya koyuyorum Ama Sıkıntı yok Ama Mis gibi mevzu Sonra tekrar Survivor'a giriyorum Tamamdır Sonra giriyorum Eti buraya koyuyorum Balığı buraya koyuyorum Gidip biraz daha blok kasıyorum Ondan sonra da bu videoyu bitiriyorum Evet, Bir dakika sonra bu video bitiyor Aa, eee abi gibi mevzu var lan bende. Remzi de böyle yapıyor ya. Hey deydi. E tam videoyu bitirecek kapanış konuşması yapıyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzun burada sonra gelmek e pardon. Evet kardeşlerim, bu videonun burada sonra gelmek izler Yani sonra geldik diyor, tamam mı? Pa tamam, tamam. Videonun sonra gelmedik. <gülüyor> Şöyle aklıma geldi nedense. Ya. Anlamsız bir şekilde Remzi abi Zülsan, sana da buradan selam olsun. Hep o şey izince, heyde izince hep gülme komasına girerim ya. Ay Remza bir videoyu bitirmek istiyor ama bitiremiyor. <gülüyor> Ay şey komik mevzu orası ya. Remza abinin videolarını izleyenler bilir o mevzuyu. An neyse evet. Şu an o 30 dakika 23. saniyelik tamam ya, yani, bir şey olmaz ya. 40 geçe bitirelim. Ha nasıl 30 saat, 30 dakika diye anlaştık. E ee, tamam ya yani bırak bırak tamam. Bitir videoyu burada tamam. Bırak bitir şurada videoyu. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada nihayet sonuna geldik. Ee, bitiremiyorum arkadaşlar videoyu kusura bakmayın. Neyse bu videomuzun burada sona geldik. Bu videoyu sizden 5 like bekliyorum. Kendinize çok çok çok, çok, çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.